Seviyor seviyor gidiyor değişmez ki huyu Kokusu burada kendisi yok gel de uyu Ben ona ulaşamam o bana ulaşabiliyorken Buna rağmen beklelerse beklerim bir ömür boyu Seviyor seviyor Video değişmez ki uyum Kokusu burada kendisi yok Gel de uyum Ben ona ulaşamam O bana ulaşabiliyorken Buna rağmen Bekle derse beklerim Bir ömür boyu